Kıymalı patatesli mantı sosu yapıyorum, bunun için 200 gram kadar kıyma, bir kase küp küp çok küçük doğranmış patates, kare mantı, ev usulü kare mantı, isterseniz erişte de olabilir, isterseniz makarna üzerine de bu sosu yapabilirsiniz. İç Anadolu'da özellikle e, patates soslu mantı yapılıyor ama kıymalı da tercih edildiği zaman çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bunun için kıymalarımı kavurdum, patateslerimi atıyorum kavurduktan sonra kıymayı. bu kıymayı hafifçe kavurduktan sonra patateslerimi attım. 2 dakika 1 2 dakika kavuracağım. Salçamı da atıyorum. Bir kaşık dolusu domates salçası atıyorum ve karıştırıyorum. Evet, patateslerin yapışmaması için fazla bekletmiyorum. Bir bardak sıcak suyumu döküyorum. Bir bardak kadar. Sosumu pişmeye bırakıyorum. Patateslerimiz yumuşayana kadar pişecekler. Tuzumuzu da atmayı unutmayalım. Dilerseniz pul biber, karabiber bunları önceden de atabilirsiniz. Ama isteğe göre, yiyenler isteğine göre atabilsin diye içerisine eklemiyorum henüz. Biraz da tuzumuz. sosum kaynıyor patates yemeklerine püf noktası olarak bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ya da herhangi bir sirke atmanız tavsiye ediliyor ister sos olsun ister patatesli herhangi bir yemek olsun bir yemek kaşığı patatese sirke atmanız tavsiye ediliyor evet. Bu şekilde patatesli kıymalı sosumu pişmeye bırakıyorum. Ağzını kapatıyorum tenceremin. Kıymalı patates sosum pişerken kaynayan suya birazcık tuz ekliyorum. Ve kare mantılarımı atıyorum. Ve makarna gibi bir 10 dakika kadar, 8 ila 10 dakika arasında pişmeye bırakıyorum kaynar halde. Pişmiş olan kare ev mantımın içerisine bir su bardağı soğuk suyu döküyorum. Karıştırıyorum, Yapışmamaları için bir bardak soğuk su döküyorum. Ve suyunu süzüyorum. Hafifçe eğdirerek süzüyorum. Ama fazla süzmeyeceğim suyunu. Biraz sulu kalacak. Kare mantılarımın suyunu süzdüm. Ama biraz sulu bırakıyorum. Hafifçe suyu bırakıyorum. Soğumaya bıraktıktan sonra sarımsaklı yoğurtla karıştırıp kıymalı Patatesli, salçalı sosumu üzerine dökeceğim ve servis edeceğim. Mantılarım pişti ve sarımsaklı ev yoğurdumu 2-3 kaşık kadar döküyorum. Normalde bu İç Anadolu'da patates sosuyla yapılıyor ama ben kıymalı patatesli olarak seviyorum, gayet güzel oluyor. Bu e, değişik yörelerimizde yapılıyor olabilir. Eskiden atalarımız azı çoğaltmak için yokluktan böyle patates sosuyla yaparlarmış. Kıymayla biraz daha lezzetlendirdim. Gayet güzel oluyor. Patates sosumuzu da üstüne döküyoruz. Dileğinize göre. Ve üstüne biraz pul biber dilerseniz. Pul biber. Sumak. Sumak da güzel oluyor. Kuru nane ile gayet güzel olur. Afiyet olsun.